Tekrar sizinle 2018-2019 yılının Arapça 3 dersi, 3 ders sınav sorularını ay 10 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılacak, bahar dönemi ara sınavını hazırlık olsun diye başlattığımız çözme işlemini devam ettiriyoruz. Birinci soru. Kuntu هذا السؤال من idim هذا Yukarıdaki cümlenin geçmiş zamanın hikayesi anlamı taşınması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? Arkadaşlar geçmiş zamanın hikayesi mazinin başına kat getirilerek yapılır. Dolayısıyla seeltü, küntü seeltü sordum. Se eselü soracağım idim, soracak idim. Eselü soruyor idim. E se ilun sorandım. Doğrusu nedir? Küntü kat seeltü heze suel niğab Bu soruyu daha önce sormuştum. İkinci soru İstekhdimil hatif. İstekhdimil hatifi. Telefonunu kullan. El-khiyaratil kadimeti. Geçmiş, eski tercihlerden telefonu kullan. Yani te geçmiş tercihlerden, geçmiş araçlar yerine telefonu kullan. le demin hiç şüphe yok ki lil son derece bir vasıt atı aracılığıyla gizden an gizden gizden, gizden geçmiş eski tercihlerden araçların yerine araçların ya da gizden, yerine telefonu gizden gizden, gizden gizden, gizden gizden, gizden gizden, gizden gizden, gizden gizden, gizden gizden, bakan mecbur kaldı nokta nokta tecil ziyaretihi li sebebi sahihin li sebebi sahihin yani bir sağlık gerekçesiyle ziyaretini ertelemek zorunda kaldı vezir diyeceğiz şimdi ale üzerinde fi ile ileri e a min den bi ile Şimdi burada ne koymamız lazım sevgili arkadaşlar? Utturra il veziru ile te'cihili ziyaretihili sebebin sahihin. Şimdi Utturra fiili ile harfi ile kullanılıyor. Utturra ile ona mecbur kaldı. Ona mecbur kaldı diyoruz. İle. Dördüncü sorumuz aşağıdaki hangisi bir ismi mevsul değildir? Arkadaşlar, ismi mevsulleri biliyoruz. Ma men men la te elleti elleti Şimdi ma ismi mevsul men ismi mevsul elleti pardon elleti ismi mevsul elleti ya mifret meyen bu cemiyeyen nes, bu, bu müşterek kullanılan, bu da akılsızlar için. O zaman la latte ismi mevsul değildir. Latte vakit nedaymetin, vakit pişman vakti ol, pişman olma vakti değildir diyoruz. O zaman işaretimizi koyuyoruz. Aşağıdakiler hangisi nasip edatı değildir arkadaşlar? Bakın lem li key bak lem cezmedatıdır li yektübe bak lem yektüb deriz yektübe, len yektübe key yektübe, ey yektübe dolayısıyla doğru cevabımız sevgili arkadaşlar ah, lem yektüb cezmeden bir adet edattır. lem değil mi? hadi buradan çıkalım cümlesinin Arapça karşılığı haydi diyorsa başına arkadaşlar heyye gelecek. Heyye haydi. Heyye bine nahrac min Haydi buradan çıkalım. O zaman doğru cevabımız nedir? Bu. Peki de'ni beni bırak, ahrac min Beni bıraktı buradan çıkayım. İsmahli bana izin ver, ahrac min Buradan çıkayım. Bana izin ver de buradan çık. Ela nahrucu min Buradan çıkmayacak mıyız? Sahihni Beni hoş gör. Ben buradan çıkalım. Ama ne diyor? Haydi, buradan çıkalım. Heyye axruc? Heyye bine axruc bin huna. Heye, bine axruc bin huna. İçerip, dava sabahın cümlesine a Aşağıdaki seçeneklerin hangisi gelebilir? Yani diyor ki, içerip dava, ilacı iç, sabahın sabahleyin nokta nokta yere al al gelebilir mi al baş göz üstürem. Al-hudud beynel iki ülker arasındaki şey sınırda olur mu? Al-aqdami yürüyerek ayaklar üstünde olur mu? Al-risqi al-riqi aç karına. hayati hayatta. O zaman doğru cevap arkadaşlar aç karına sabahleyin bu ilacı iç. İlacı iç diyor. Nasıl içeceğim Aç bir şey yemeden. Alerriyik. Alerriyik. Aç karda demek. aşağıdaki hangisi bir cezmedatı değildir? Bakın. İn cezmeder en la un nahiye cezmeder nehi yani, la la tekçüb, lem tekçüb cezmeder. Lam-ı Lemir li yektub y yektub cezmeder. En ne yapar sevgili arkadaşlar? En nasb edatıdır. Dolayısıyla en yektub ederiz. Ya'melü su'en yücze bihin. Bakın. Ya'melü su'en kötülük ederse onunla mükafatlandırılıyor. Yani onunla karşılık görüyoruz demek istiyor. Şimdi min dendan buraya öyle bir kelime koyacağız ki kim kötülük yaparsa karşını görür. Min dendan keyfemle nasıl ma o şey ki külleme her neyse men kim kim men ya'men su'en yücze bihi men ya'men su'en yücze bihi yani bu dünyada ya da öbür dünyada. Çünkü Allah yarına bırakır ama yanına kar bırakmaz. Heh. mahşerde hani ne diyor şair buluştururlar bir gün bizi elbet hesapta buluştururlar bir, bir gün mutlaka buluşturacaklar 10. soru men kale ene alimun kim ben Alimin derse nokta nokta cahilim. şimdi kâne cehilin cahildi innehu cehilin o cahildir ve innehu cahilin, şüphe yok ki o cahildir. Ve huve cahilin, ve o cahildir. Fehuve cahilun şimdi aslında bakın şart e, cevap ilişkisi bakımından, boş bırakılan yere gramer bakımından hangi sözcüğünün getirilmesi uygundur? Aslında en uygun olan nedir arkadaşlar? Ve huve cahilin, men kâle ana âlimun, kim ben alimim, bilginim derse işte o şimdi fe ikisi arasında kısa bir zaman geçtiğini bildirmek için kullanılıyor. Ve huve cahilun O cahildir. Kim kendine alim olduğunu sunarsa, şişinirse, hava atarsa bilin ki aslında fazla bir şey bilmiyordum. 11. soru. El <gülüyor> yevme Keteptük, tebeten ciydeten cümlesinin anlamca en yakın, bakın en yakına dikkat edeceksiniz. Türkçe karşı aşağılarına hangisi? Elia meketeptük, tebeten ciydeten. Bugün iyi bir yazı yazdım. Bugün yeni bir yazı yazdım. Burada yeni yok. Bugün çok yazı yazdım. Burada çok kelimesi yok. Bugün bir kitap yazdım. Burada kitap yok. Bugün bir yazı yazdım. Evet yazı yazmış ama ne tür bir yazı? İyi bir yazma. Ciydeten. Ne me yahdus Ne yahdus ne olursa olsun ne olursa cümlesini tamamlayan cevap cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne me yahdus Ne ne olursa ne meydana gelirse nusali hukm sizinle sizi barıştırırız. Mehmet yahdüs <messizlik> binezhebe giderir. Mehmet <messizlik> yahdüs bakın doğru cevap geliyor. Felen ekteni'a. Felen ekteni'a. Yani ne olursa olsun ben diyor ikna olmam. La <gülüyor> ne <gülüyor> Geri dönüş yapmayız. Nettefiku ma'akum. Sizinle anlaşma yaparız. Ama mehme yehdüs bu şart cümlesi felen ekteni'a cevab cümlesidir arkadaşlar. Cevap. Yani ne olursa ben ikna olmam, merak etmeyin diyor. Ben ya da sen hatalıyız cümlesinin anlamca en yakın, Arapça karşılığı aşağıdaki hangisi? Bakın, anlamca en yakın. Ben ya da sen. en kunte muhtiyen ev muhakkan. Yani haklı ve haksız olman, Haklı ya da hatalı olman birdir diyor yani fark etme ister haklı ol ister haksız önemli. Ana ev ente muhtiun ben veya sen hatalıyız doğru cevabımız budur arkadaşlar. Ana muhtiun ev ente ben mi yoksa sen mi hatalısın? Men huay muhtiun ana ente hatalı olan kim ben yoksa sen mi? Ana ve hatta enti muhtı'en ben ve sen dahi nedir? hatalısın diyor. hatalısın diyor. Evet. Affedersiniz, telefon çaldı. Peki 14 peynir değil zeytin yedim cümlesinin en yakın Arapça karşılığı aşağıdaki hangisidir? Bu soru daha önce de başka sınavlarda çıkmıştı. Peynir değil zeytin yedim. Ma akaltu jubnan şöyle başlayalım. Akaltu jubna ve zeytuna. Akaltu el ve zeytuna kilehuma. Peynir ve zeytini yani her ikisini yedim diyor. Kilehuma her ikisini. Ma akaltu jubnan, lakin zeytunen. Peynir yemedim, fakat zeytin yedim. Doğrusu zaten bu. Lem zeytunen bel jubnan. Zeytin yemedim, bilakis peynir yedim. Kul imma jubnan av zeytunen. Külye, ye, cübnen, peynir veya zeytin ye. Hel ekelte cübnen, peynir veya zeytin yedin mi? diye soruyor. Esas cevabımız beşik. On beşinci soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde fiilin anlamı pek içine mutlak vardır? Bakın. Kara'tül ceride de kirateyni. Burada sayı var. İki defa okudum. Zehiptü <gülüyor> ilistiği, çarşıya gittim. Burada mefolu mutlak yok. Mezefe altı çarşıda ne yaptın? Burada mefolu mutlak yok. Çariptü şeye filmka, çayı içtim. Burada mefolu mutlak yok. Çünkü filmka, listik bu mefolu fi, bu mefolu bir gayrisari. dersefe hemen dersi tam anlamıyla anladım. Pek Ciddi bir şekilde anladım. Doğru cevabımız fehmen. Bakın, hem aynı şeyden. Gelmiş. Aynı kaynak. 16. soru. Aşağıdaki cümleden hangisinde fiilin eş anlamlısını ifade eden sözle mevhulun mutlak yoktur. Sözde. Yani fiilin eş anlamlısını ifade nece giden? Kara nece giden? Bakın burada fiilin eş anlamlısı değil. Ama diğerlerine bakalım. Kaadne cülüsen. Kaade ve cülüs. Celese aynı. Yani oturarak öyle bir oturduk ki, vakafna ve kıyamen ayakta durduk. Öyle. Cerayenarakdan koşarak gittik. meşeine seyren yürüyerek tamamlanabile şey yaptık diyor. Doğru cevabımız bu. Elye ma fehime Khalid dersi jayyidan. Elyoma. Yukarıdaki cümlede hangi kelime sözdemefo'nun mutlaktır? Arkadaşlar, Elye ma fehime Khalid bugün anladı Khalid dersi jayyidan iyice dolayısıyla den haidi fail <gülüyor> elyeme nedir yani mefolum fi olur aynı zamanda mükteda ederse mefolum bi 7 denfor mutlak vemet zaten fiili mazi 18 günü soru hevadattı abdest aldım nokta nokta salata zuhuyor Şimdi tabii burada doğru cevap nedir? Öğle namazından önce abdest aldım olacak arkadaşlar. Öğle namazından önce nedir? Abdest almış. Bak. Gehte salata zuhri öğle namazın altında olmaz. Ememe salata zuhri öğle namazın önünde olmaz. Emsi salata zuhri dün öğle namazda olmaz. Beyne salata zuhri öğle namazın arasında olmaz. Dolayısıyla kabla salata zuhri Öğle namazından önce abdest alın diyor. İnşallah. Soru var. Aslında çok kolay dikkat edersek yüzde yüz çözmemek için hiçbir sebep yok. 19. Pekir, düşün. Düşün dediğim ya arkadaşlar orada bir konu hakkında düşüneceksin. Bakın bir konu hakkında. Dolayısıyla es-sü'el-i icabeti yani cevap vermeden önce diyor soru da güzel düşün. Doğru cevabımız A'dır. İle, E, A, A, Ale üzerinde, Min, D, Dan, K gibi. Yani doğru cevabımız soruyu cevaplandırmadan önce güzel düşün. Son sorumuz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kelimeler hangisi zaman zarfı değildir? Bakın zaman zarfı değildir. Lahzatan bir zaman, bir an. Rebi'an ilkbahar, bir zaman. Yevmen gün, bir zaman. Emsi dün, bir zaman. İze karşısında ya da önünde karşısında anlamını taşıyan bir kelime. Dolayısıyla cevabımız budur. Bu soruyla bu videomuzu sonlandırmış oluyoruz. Daha sonraki videolarda buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.